Herkese merhaba, kanalıma hoşgeldiniz. Bu videomuzda susamlı tahinli kek yapacağız. Hemen malzemelerimizi sayarak başlayalım. Kek için malzemelerimiz 2,5 su bardağı un 4 adet yumurta 1,5 su bardağı şeker Yarım su bardağı tayin 1 su bardağından 2 parmak eksik süt Yarım su bardağı sıvı yağ 1 yemek kaşığı yoğurt 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu Üzeri için susam Sos için malzemelerimiz 2 yemek kaşığı tahin 3 yemek kaşığı pekmez 1 kahve fincanı ince kıyılmış ceviz Kekimizi yapmaya başlamadan önce kek kalıbımızın her yerini tereyağı ile yağlayarak susamlarımızı serpip buzdolabına kaldıralım. Oda sıcaklığındaki yumurtalarımızı ve şekerimizi karıştırma kapımızda alıp rengi değişip köpük köpük olana kadar mikserimizin yüksek ayarında yaklaşık 4-5 dakika çırpalım. Yumurta ve şekerimizi yeterince çırptıktan sonra Oda ısısındaki sıvı malzemelerimizi ilave edelim. Bütün malzemelerimiz birbirine geçene kadar mikserle hafifçe çırpalım. Kek harcımıza eleyerek kuru malzemelerimizi de ilave edelim. Ve bir spatula ile alttan üste doğru karıştırarak kuru malzemelerimizi harcımıza yedirelim. Pürüzsüz ve boza kıvamına getirdiğimiz harcımızı kek kalıbımıza alıp eşit bir şekilde yayılmasını sağlayalım. Kekimiz artık pişmeye hazır. Önceden ısıttığımız alt üst ayarlı 170 derece fırınımızda yaklaşık 40-45 dakika pişirelim. Lütfen ilk 30 dakika fırınımızın kapağını açmamaya özen gösterelim. Kürdan testi ile kekimizin piştiğinden emin olduktan sonra fırınımızdan alalım ve ilk sıcağı çıktıktan sonra kalıbımızdan çıkaralım. Kekimiz soğurken biz de sosumuzu hazırlayalım. Pekmez ve tayinimizi karıştırma kabımızda alıp iyice birbirine geçene kadar çırpalım. Soğuyan kekimizin üzerine hazırladığımız tayin pekmez sosumuzu gezdirip cevizlerimizde serpelim. Kekimiz servise hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyor ve yorumlarınızı bekliyorum. Videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.